Merhabalar arkadaşlar, bugün yine Kamil Maman'la beraberiz, haftalık değerlendirmelerini paylaşacağız. Ben hemen onu davet edip konuya girmek istiyorum. Sayın Maman, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ben ilk YouTube kanalında bir seyircinin başka bir videonun altına sorduğu bir soruyu seninle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Ergenekon ve Balyoz döneminde yapılan haberler yalan mıydı, neydi? O dönemde insanlarla... İnsanlarla gazeteyi ve gazetede yapılan haberleri baz alarak tartıştık. Bu meselenin konu edinilmesini ve muhataplarına sunulmasını öneriyorum. İyi yayınlar demiş. Ben de bunu soru cevap aslında kendim cevaplayıp diyecektim ki bunu ben bir Kamil Maman'a sorayım diyecektim. Hem YouTube'da soru soranları ödüllendirmek ve onların sorularına öncelik verdiğimizi göstermek için hem de önemli bir konu olduğu için. Ee, evet. Ergenekon ve Balyoz döneminde yapılan haberler e, yalan mıydı yani, neydi, ne oldu, e, sen Şimdi, ne düşünüyorsun? Ergenekon ve Balyoz sürecini tamamını kapsadığımız zaman hala yargılaması devam eden yargı olan 2006'larda operasyonlarla yani e, Ergenekon operasyonlarıyla başlayan ve şu an 2018'deyiz bir süreç. Bunun 2013'e kadar olanını, 2012'ye ve 2013'e kadar olan, 2016'dan 2013'e kadar olan süreçte e, milyonlarca haber yapıldı bu konuyla ilgili. Şimdi e, şunu demek çok yanlış olur yani işte bu haberler yani haberlerin hangisi gerçek, hangisi yalan hani bunu birebir konuşsak ben bununla ilgili daha somut şeyler söylerim size ve haberin perde arkalarını da söylerim birçok çünkü bu alanda ee, ben e, gazetecilik yaptım. Haberleri takip ettiğim için o dönem çıkan bu tarz haberlerin hepsini de tabii ki takip ediyordum. Kim yapıyor bu haberi? Hangi amaçla yapıyor? İçerisindeki bilgilerin e, yani ne kadarı doğru? Bir belgeye dayanıyor mu? Ne söyletiyor? Yani söylem haberimi? mi? Ee, bu süreçte yalan haberler yapıldı. Ben size söyleyeyim. Yalan haberlerden bu, kastın bu yani, yalan haberleri yaparken de, yani yalan haberler yapıldı ama yalan haberle e, hizmete yakın medyanın üzerine kaldı. Yani çok garip bir şekilde. Kimse haberin, mesela bir tane yalan haber örneği vereceğim birazdan size. E, bu haberi kim yapmış, hangi gazetede çıkmış, kimle ilgili çıkmış, hangi tarihte çıkmış, bunların detaylarını kimse konuşmadığı için şöyle bir e, algı oluşturuldu ve bütün suç e, ve sanki yalan haberleri hizmet, yalan haber üretiyormuş, yargılama yalanmış, hiçbir delil yokmuş gibi bir algı oluşturdular. İnsanlar, e, Ergenekon ve Balyoz'dakiler içeriden çıkıp dışarıda daha böyle halk tarafından söylenilenleri, onların söyledikleri e, gerçek kabul edilsin, indiricılığı artsın diye böyle bir senaryo, e, hızlı bir şekilde bir senaryo ortaya çıkardılar. Bunlardan bir tanesi işte, e, açıklanamayacak deliller var diye bir haber vardı Zaman Gazetesi'nde. Yalan haber diye demiyorum bunu. Yalan haberi birazdan söyleyeceğim size. E, Ergenekon, Balyoz ve hükümetin bu işi cemaatin üstüne nasıl yıktığını e, anlatan bir haberdi. Bu haber Zaman Gazetesi'nde çıktı. Sanırım e, Taraf Gazetesi'nde çıktı. Hı, haber. Aslında diğer gazetelerde de çıktı bu benim anladığım. Birçok gazetede çıktı ama işte Propaganda amacıyla zamanda çıkan haber, özellikle de tarafta Ahmet Altan'a saldırırken e, kullanılan bir haber bu. Haber e, açık, e, Oda TV, e, Nedim Şener'lerle ilgili e, işte ne deliller var, bu insanlar neden gözaltına alındı denildiğinde işte açıklanamayacak deliller var gibisinden bir muhabir herhalde gitmiş bir savcıyla, e, Zekeriya Üzer'e bir savcıdan bir bilgi almış. Şimdi sistem nasıl işlediğini insanlar bilmediği için gazetelerde haberler nasıl olur? Mesela işte o sırada adliye muhabirleri var, diğer bütün gazetelerin adliye muhabirleri ve bazı gazeteciler, bazı gazetecilerle birlikte çalışıyor, haber paslaşıyorlar ki iş, işlerini atlamamaları için. Orada birlikte çalıştıkları, birlikte yani bu haberin girebileceği gazeteciler birlikte birisi yazmış, sormuş ve haberi birbirlerine vermişler ve birçok gazetede çıktı bu haber. İşte açıklanamayacak deliller de var. Zaman da manşet oldu, Tarafta çıktı herhalde büyük bir kerede. manşet mi oldu ne? Birkaç yerde daha, Yeni Şafak'ta da şurada da burada da baksanız arşivlerinde hepsinde var. Yani haberin girebileceği gazetelerin hepsinde hemen hemen haber oldu. Yani eğer öz, özel bir şey değilse yani oluyordu. Bu böyle, aynı havuzdaki gibi düşünün. Bu bir gazetecilik, 50 yıldır olan bir sistem yani gazeteciler böyle çalışır. Muhabirler bunları merkezlerine geçmişler. ve Tabii ki açıklanamayacak deliller ne? Yani ciddi manada bir şey ortaya koyamadı. Yani bu haber, ee, haberin yapılması, dosyada Nedim Şenerlerle ilgili ciddi bir şeyin ortaya çıkmamasının, yani somut, çok böyle güçlü, açıklanamayacak deliller boyutunda bir şeyin ortaya çıkmaması üzerine bu haberi bir propaganda aracı olarak kullanıp sanki Tüm dosya üzerinden aslında hiçbir şey yoktu hikaye diye bir kere Nedim Şener'i ben size söyleyeyim. dedim Şener kesinlikle tutulmuş bir adamdır. Bu insanların kitaplarını, propagandalarını yapılacak, çalışılacak, bu adama özel malzeme verilen, bu adamı görevlendirilmiş bir adamdır yani bu Ergenekon'daki insanlar tarafından. Fakat bu insanın böyle açıklanamayacak deliller gibi çok afaki bir şey görevlendirilmiş bir adam. Evet bu. Nedim Şener böyle tetikçidir yani. Fakat bunu böyle medyada o an Ergenekon operasyonunda gazeteler, Tabii ki halkı inandırmak için daha da böyle sansasyonel verince haberleri. E ne oluyor? Bu sefer gerçekten korkmuş oluyorsun. Ve bunu insanlar e, Ergenekon Balyoz ve AK Parti'deki kendi e, AK Parti'nin medyası ve şusurs, kendileri yazmasına rağmen bu haberi eleştirdiler. Kendi gazetelerinde de var bu haberler. Bu tarz haberler. Çok garip bir şekilde ama mesele işi cemaate yıkmak, o soruşturmaları e, sanki hayali bir soruşturmalarmış gibi gösterip o insanları o aşamada dışarı çıkarmaktı. Ve bunu yaptılarca dışarı çıkarttılar ve bütün suç ondan sonra cemaate kaldı. Niye cemaat güçsüz, herkes buruyor, tükaka. Artık kim ne suç işlediyse ülkede cemaatin üstüne atmaya başladı. Cemaatin üstüne atmaya başladı. Cemaatin en büyük hatalarından bir tanesi. Evet 2016'dan önce, 2017'de ve öncesinde Türkiye'de faşist yani ideolojinin adamları tarafından büyük bir hedef. Ee, istenilmeyen insanlar yani e, ayrı, ayrımcılığa uğramış bir kitle o anda Ak Parti gibi bir parti geliyor o da aynı şekilde aynı kesim tarafından istenilmeyen insanlar ve ayrımcılığa uğramış kişiler ve bunlar bir arada çalışmak zorunda kalıyor Cemaat öyle bir e, si, siyasi yani e, partiyle yan yana geldi ki siyasi partideki insanlar ahlaktan her şeyden yoksun insanlarla bir araya geldi. Ama şöyle e, şey oldu yani mecbur kaldı sanırım. Çünkü e, Gladio gibi bir yapıyla hesaplaşıyorsanız dünyanın her yerinde böyledi. Siyasi iktidar bakın yargılama yapsanız dahi dünyanın hangi yerinde olursa olsun söylüyorum bunu. İtalya'da da böyle oldu çünkü. Siyasi iktidarın desteğini almak zorundasınız. Yani bir yargı bir hakim, bir şey, e, siyasi iktidarın desteğini almak zorunda Mesela Zekeriya, siyasi iktidarın desteğini almak zorundaydı. Bunlar yazıldı o zaman, anladınız mı? Yani o zamanın e, Skarpinato'ydu sanırım, e, birkaç tane daha savcı, o zaman Temiz Eller Operasyonu'nu yapan İtalya'daki savcılar. Türkiye'de de geldi konuştular, bunlar 1997'de 28 Şubat sürecinde de Milliyet Gazetesi'ne şuraya buraya konuştu. Bakın arşivlere bakarsanız, ben bunları taramıştım o zaman. O zaman savcı 1997'de 28 Şubat olaylarında, o susurluk olaylarında, pardon özür dilerim susurluk olaylarında e, Gladio konuşuluyor ve Scarpinato konuşuyor yine e, şey savcılarından bir tanesi İtalya'daki Gladio'yu bitiren savcılardan bir tanesi biz diyor bu operasyonları yaparken bakın bu yargı yargı görevi yapan bir yargıç yani biz bunu yaparken. Ee, kesinlikle bu işi Gladio mücadele etmek için siyasi iktidarın desteğini almalısınız diyor. Çünkü diyor bu yapı devletin bütün her yerine girmiştir ve e, siyasi iktidar olmazsa siz bu yapıyı devletin içerisinden söküp atamazsınız. Yani bu insanları öldüren, öldürme talimatı veren, her türlü gizli işi yapan, mesela örnek vereyim şunun gibi yani tutup da genelkurmay başkanı ne yapmaz Genelkurmay Başkanı kara propaganda siteleri hazırlatmaz. Hükümeti yıkmak için böyle bu tarz şeyler hazırlatmaz. Bu haberleri sonra alıp e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına e, malzeme yapıp bir parti kapatma yapamaz. Bu Gladio'nun yapacağı bir şey. Devletin içerisindeki derin yapıların yapacağı bir şey. İşte siz bununla mücadele etmek için bir yargıcın, siyasi olarak veya bir savcının siyasi olarak siyasi iktidarın, yani o günkü bu işte, bu e, Gladio'nun temizlenmesinde destek verecek bir siyasi iktidara ihtiyacı var. Bu ilk bizde olmamış ki. E, İtalya'da da olmuş ve böyle olmuş. Bu işi yapan insanlar nasıl başardıklarını bu şekilde anlatıyorlar. Açın gazeteleri bakın Milliyete bakın, diğer yerlere bakın, 97 dakikalılara bakın, daha sonrakilerine bakın. Şimdi e, dünya Türkiye'deki herkes de siyasi idare bundan dolayı destekledi. Yani de ülkede bir gladyo var. Ergenekon gibi. Ergenekon haberleri hayali değildi yani İsmail Bey. Şimdi yalan haberi söyleyeyim ben size ama nasıl yapıldı? Yalan haberler yapıldı. Mesela örnek vermek gerekirse. Ee, Yeni Şafak gazetesinde yalan haberi. Ben kaç bir tanesini size söyleyeyim somut kendim izlediğim için. Bir tane Mustafa Bakıcı diye Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda o zaman bakın Bilgi Destek Daire Başkanlığı Genelkurmay'da bulunuyor. Bunun alt bölümleri var. Alt bölümlerinden bir tanesinde Dursun Çiçek çalışıyor. Beşinci dairede değil sanırım. Ee, bu burada üretiliyor. Yalan haberler, yalan... Her türlü senaryo, kara propaganda, o internet andıcı, ondan sonra ıslak imza, iltica ile mücadele, eylem planı, AK Parti ve Gülen'i bitirme planı gibi şey de Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda, Mustafa Bakıcı'nın başkanlığındaki alt e, hizmet yerlerinde yapılıyor. Şimdi ergenek operasyonları oldu, bu Mustafa Bakıcı hakkında bir gözaltı kararı verildi ve Mustafa Bakıcı kaçtı. Bulunamadı. Herkes işte nerededir, ne yapıyor, işte vay Rusya'ya kaçmış, işte Rusya'ya sığınmış, vay Avrupa'ya geçmiş, şuraya buraya diye haberler yapıldı. Gazeteleri açıp bakarsa insanlar görürler. Daha sonra o dönem Yeni Şafak'ın sürmanşetinde manşetinde PKK'nın kendisine bu Mustafa Bakıcı'ya yardım ettiğini, zaten Gladio'ydu bu, bunlar Gladio'ya, işte PKK'yı da bunlar yönetiyor. PKK'nın içerisindeki Gladio'nun adamları bunu kaçırdılar, tamam mı? Türkiye'den kaçırdılar. Zehra falan filan diye böyle bir haber yapıldı. Aradan zaman geçti. Haberin üzerinde isim yok. Ben bu haberi okudum. Üzerinde isim yok. Yazmıyor. Haberi kimin yaptığı belli değil. Haberi gazete yapıyor yani tamam mı? Bakın Yeni Şafak kendisi yapıyor haberi. Daha sonra olaylar tersine döndü. Mustafa Bakıcı Türkiye'ye döndü. Çıktı geldi. Türkiye'de saklanıyormuş sanırım. Ve kendisi hakkında yalan haber yapan yani hakkında haksızlığa uğradığıyla ilgili bir Suç duyurusu hazırladı ve bunu biz gazete şeydeyken, e, Çağlayan Adliyesi'ndeyken gazetecilere verdi. Ben de bu suç duyurusunu aldım ve tek tek baktım, haber <gülüyor> ya mesela bir tane haberden şikayetçi olmuş işte böyle böyle demiş. Ben demiş böyle bir şey yapmadım, bakın benim hakkımda böyle haberler yaptı, PKK'yla şununla bununla birlikte oldu, birlikte hareket etti diye, bakın bunları Kendisi yaptığı, aslında yaptığı suçlardan yırtmak için bu adam Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda fişlemeler hazırlamış, planlar yapmış. Kendi görev ve sorumluluğun dışında işler yapmış, internet andıcıdır. Bakın bunların hepsi gerçek, bunları yapmış bu adam. Ama hiç oraya girmiyor, ne yapıyor? Yeni Şafak'ın haberini koyuyor oraya. Diyor ki işte benim hakkında böyle böyle haberler yaptılar, biz böyle yani böyle bir şey değildi. ben bunlardan şikayetçiyim deyip ama gelen anlamda da yani bunu yapanlardan, savcılardan şikayetçiyim demiş. Yeni Şafak'ın yalan haberiyle savcılardan şikayetçi olmuş. Habere baktım, haberi yapan, haberin başlığını koymuştu, haberin başlığını girdiğimde oraya Yeni Şafak da yazmamış aslında. İnternetten buldum haberi, haber Yeni Şafak'ın haberi ve özel haberi Yeni Şafak. Anlıyor musunuz? Ama ne oldu? Her şey, bunların hepsi hizmet hareketinin üstüne kaldı. Veya bir savcı, işte bu cemaatle bağlantılı, cemaat, medya hepsi, bunların hepsi cemaatin üstüne kaldı. Böyle kaç tane yalan haber var yapıldı biliyor musunuz? Ve o yalan haberleri yapan insanlar kim biliyor musunuz? Şu anda bakın şu anda aynı şekilde FETÖ haberi yapan insanlar Star gazetesinde çalışıyordu, Yeni Şafak gazetesinde çalışıyordu. Bu insanlar o zaman da bu şekilde yani bir yerde tutunabilmek, o günün fırtınasında, rüzgarında ne var? Bu konular var. Yazalım gitsin kimse hesap sormuyor, linç ediliyor zaten insanlar diye. Bunlar bu haberleri yaptılar. Aynı muhabirler aynı şekilde e, Ergenekon'da, Balyoz'da Abartılı, köpürtülü hayali haberler yapan insanlar FETÖ'de de FETÖ konusunda da bu şimdiki cemaatle ilgili de yalan haber yapan insanlar. Tamam mı? Bu insan. Bakın, bu insanlardan bir tanesini söyleyeyim mi size? Adam Baylok haberi yapıyor şu an mesela Star gazetesinde Baylok haberi yapıyor. Ee, i̇şte işte şöyle Baylok böyle yani linç ediyor sanki bir suçmuş gibi aktarıyor. Kendisi de Baylok kullanan bir gazeteci. Kim bu? Anamın hayatını kaydıralım <gülüyor> Hayır, kendisi <ya, gülüyor> söyleyeyim mi yani? Bay, Kemal kullandım. Gümüş, Kemal Gümüş diye bir gazeteci. Bakın haberlerine bakın, haberlerinin hepsi yalan adamın. Züne hmm. karşı diyorum ki, ya senin çoluğun çocuğun yok mu Kemal? Bu çocuklara, bu çocuk, yani çocuklarına diyorum, nasıl yediriyorsun bu parayı? Bak bu haber yalan, niye yalan haber yapıyorsun? Savcı Amerika'ya işte bir tane hakim, Fethullah Gülen'den talimat alıp e, tutukluları bırakmak için Amerika'ya gitmiş diyor. Ya yolcu listesi var. Dosyasına baktın mı yolcu listesinde? Bu adam Amerika'ya hiç gitmemiş. Onu soruşturan, şu an tutuklayan hakim savcılar bile Amerika'ya gitmediğini söylemiş ki hatta. Sen bunu Amerika'ya gitti diye yazdın. Ya sen bu çocuklarına nasıl yediriyorsun bu ekmeği? Dedim. İşte, i̇mam Hatip şeyleri vardı hatırlıyorsunuz. İmam Hatip paralarını Kosova'da bir üniversiteye vermiş ya Süleyman Aslan. O haberi yapan yine buydu. Aha işte üniversite deyip o zaman şeyin konferans binasını Fotoğrafını bastı. Kimse sormuyor değil mi zaten? Sonra ortaya çıktı bu. Yani muhabir, Süleyman Aslan'ın aldığı rüşvetle güya Kosova o bölgede bir büyük okul yapılmış. Oraya vermiş Süleyman Aslan. İşte o okul deyip fotoğrafını bastığı koca bina ülkenin konferans binası yani opera binası gibi bir bina. Bunu okul binası diye yutturmaya çalışıyor bu adam. Ve bunu yapıyor. Ve bunu biz Yalan oldu, ortaya çıktı, yüzüne karşı söylüyorsun, adamın umrunda değil. Şimdi bu insanlar Ergenekon operasyonlarında da yalan haberi yapan insanlardı. İşte Helen Şahin diye bir kız vardı, o. Oh. Şimdi Mesela, bu, bu yalan haberlerin bir, bir, bir diğerinin şeyine de geçelim. Ama hiç üstüne kaldı maalesef. Şimdi merak ettiğim kısmı şu, şimdi tamam bu, bu Ergenekon'la ilgili yapılan haberler yalan değildi ama içine yalan haber de karıştırıldı. Ve karıştıranlar oldu. E, bu da daha sonra zaten sanıklar bunları e, iyi bir şekilde lehlerine kullandılar yani. Evet. E, peki bu delil, de, de, delil evet. yerleştirme olayına ne diyorsun yani mesela Bakın, kumpas deniyor deliller yerleştirilmesi. Yani Bakın delil yerleştirme olayı deniyor delil yerleştirme olayı hiçbir şey yaşanmadı ben size söyleyeyim. Deri yerleştirme olayı diye bir şey yaşanmış olsa Ergenekon operasyonunda ve balyoz operasyonunda şöyle bir olay yok. kaç numaralı bir CD var işte. Yok efendim. Şimdi on, olsa, mesela onunla ilgili o fontlar, en iyi detayı çok hı. güzel yazmış Mehmet Baransu ve hı. Ahmet Altan'ın e, bu yazı dizileri var. Onları okursa insanlar bu konuda kafalarında en ufak bir şey kalmaz. Ama ben size bir şey söyleyeceğim deri yerleştirme hikayesini. Şimdi burada Ergenekon operasyonları başladı. Ergenekon operasyonları başlayınca ee, e, polisler ve e, savcı daha doğrusu polisler delilleri toplayan adli e, kolluk olan bunların imajlarını aldılar. Yani e, her şey avukatlarının gözü önünde oldu. Yani mesela beni gözaltına alıyorsa her şey benim avukatımın gözü önünde oldu. Deliller her şey delillerin yani e, işte imzalatılması bir tarafa verilmesi anladınız mı? İmajlarının alınıp karşı tarafa verilmesi, her şey usulüne uygun bunların gözleri önünde açıldı torbalar ve bunların evrakları var. Evet, Hazır'ın önünde deliller toplandı, bilmem işte şeye getirildi, emniyete getirildi, e, fil, filanca sanığın, Ergene sanığının avukatı bilmem şununla birlikte deliller açıldı, şunlar çıktı, bir kopyası bu kişilere verildi gibisinden veya işte imajları alındı, bilgisayarların imajları alındı, onlar da bundaydı ve bunların imzaları var, karşı taraf bunlara imza atmış, yani deliller, hukuka uygun olarak toplanmış ve karşı taraf tarafından onaylanmış. Daha sonra sanıklara herhangi bir işkence, herhangi bir kötü muamele de yapılmadığı da zaten sanıkların, gözaltına alınan insanların çıkıştı da söylediği şeylerdi. Ben şimdi emniyeti falan savunmak gibi diye söylemiyorum bak. O günün şartlarında izlediklerimi, takip ettiğimi söylüyorum. Ondan sonra bu şekilde evraklar var Ergenokon belgeleri. Ergenokon belgeleri Milyonlarca belgeden, yani milyonlarca evraktan, yazışmadan şundan bundan oluştuğu için kimse oturup da bunları okumuyor, okumadı da. Sadece denildi ki telefon konuşmaları var, sahte delil uydurmuşlar. Ee, ufak tefek işte hani mesela imaja alınmış belgenin belgede şeyde bilgisayarda bilgisayarın bilgisayarın virüs varmış, işte orada da virüs görünmüş bilir kişide. Ama adam onu sanki demiş ki ya bu virüste bak işte şey bunun içine dosya atal biliyorsun, edebiliyorsun böyle bir virüs diye. Yani ama delillerin inandırıcılığını yitirmek. Yani suç unsuru olan, suç unsuru olan deliller arasında gerçekten suç unsuru olabilecek e, şeyleri e, nedir? Delilleri çürütmeye çalışmak. 8-9 dalga e, operasyon olduktan sonra artık deliller toplanmış, bu kişiler izlenmiş, dinlenmiş, çok sayıda da evrak ve e, gözaltı aramalarda evrak ele geçirilmiş. Bunları çürütmek için, çürütmek için e, şöyle bir... Hatta Oda TV'de mesela Oda TV'nin ya yapılan operasyonlarda ortaya çıkmıştı evrak mesela yol planı işte ne yapılacak, nasıl bir şey yapılacak işte deliller nasıl çürütülecek insanlar nasıl halkın gözünde bu gözaltına alınan kişiler halkın gözünde nasıl e, mağdur mazlum gösterilecek bunun planları falan çıktı biliyor musunuz bu insanlar böyle çalışıyor. Ve bu planlar nasıl yani e, siz siz mesela yani işte, delilleri zayıf göstermek deliller şüphelendirmek için plan mı yapmışlar Nedir tabii ki canım yani, delillerin zayıf gösterilmesi için e, şüphelilerin masum gösterilmesi için yani onunla ikili, ama bu Oda normal TV'de, avukatların yapması gereken bir şey bunun arzı ne? Ay şöyle yani hepsinin, avukatların işi budur ya yani nihayetinde sanığını. Ya zaten şu ana kadar hepsi avukatlar yaptı ki avukat diyor ki benim bu sahte delil diyor. Önemli olan bunun propaganda'sını kim yapıyor? Avukat bunu söyler. Ama bunu bir propagandaıyoruz. Oda TV avukatların ofisi mi? Oda TV'de çıkmış bu. Oda TV'de ne arıyor böyle bir şey? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın bu evraklar da Ergenekon'un ana dökümanları olan insanların birçoğunun hiç hayatında şu ana kadar okumadığı Asıl Ergenekon ana dökümanları. Bakın ben size bunlardan bahsedeceğim. Bunlar birçok sanıkta çıktı tamam mı? Birçok sanıkta çıktı. Bunlardan bir tanesi ilk ana döküman. Ee, bak bu Şenerer Uygur'da çıktı, Veliküçük'te çıktı. Ondan sonra İşçi Partili Grup'ta çıktı. Diğer e, ekipte... Bu Ergenekon yeniden ulusal. yapılanma... E, Ama e, bunlar hı. kaç tane biliyor musun? 25-30 tane belki 40 tane devletin yeniden yapılanması üzerine. 1999'da yapılmış. Bak Ergenekon Lobby 1999. Bakın bunlar hep sene sene e, şeye buluyor, reorganize demiş mesela ev, ev, Evrak'ta reorganize demiş, yani yenileniyor tamam mı? Düzenli olarak yenileniyor, ondan sonra işte Türk ve Kürt'ü birlikte örgütleme tasarımı diye bir belge. İstanbul e, 7 Nisan 2000 tarihli İş Partisi'nden çıkmış mesela e, Kürt ve Türk'ü birlikte örgütleme tasarımı, ondan sonra Birleşik Komün girişimi diye yine 2000'li yıllarda Araştırma, gözlem, analiz, teori e, birimlerince hazırlanmış mesela bu. Kemalist, model, ulusal gençlik hareketi, dinamik, ulusal güç birliği, Kuvayi Milliye Cephesi. Tabi bunların içerilerini okuduğunu da göreceksiniz. Dinamik antites, fundamentalist, işte ondan sonra. Mesela mafyayı bile yönetme. Ondan sonra istihbarat toplamadan tuttum. Mafyayı yönetme, tabanı yönetme, kitleleri yönetme. Tamam mı? Kendi e, Ergenekon denilen bu yapının ideoloji çerçevesinde Toplum nasıl hareket ettirilir? Eylemler, yani Security AŞ'e, Protokol aşya e başlıklı mesela örgüt dökümanı. Ulusal Medya 2001 başlıklı döküman. Bunların, ben şimdi basit okuduğum zaman, bu evrakların içeriğini okursanız, bir grubun, Türk Silahlı Kuvvetleri hepsini evrakların alt alta okuduğunuz zaman içeriğini hepsi 30'ar 40'ar sayfalık evraklar bunlar. Dost yani böyle, e, rapor özel böyle, kitapçık. Bir grubun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir oluşum olduğu ve bu oluşumun bir sürü sivil ayağı olduğu ve bunların e, propagandadan tutun, mafyayı yönetmeden tutun, çetelerden tutun, güvenlik şirketlerinden tutun, kumar, yani kanunsuz işler veya e, illegal görünen veya legal görünen her yere nüfus ettiğini, adamı olduğunu ve ülkeyi bu şekilde yönetmek istediğini ee, ve yönettiğini uzun bir zamanda yönettiğini e, görme, görmemek, yani bu örgütün varlığını görmemek aptallıktır yani bu belgeleri okursanız. Ve burada da bu yapıyı, asıl yani böyle bir yapı var Ergenekon diye, Avru'nun içerisinde oluyor. Bu yapının varlığını asıl en üst tabakada, asıl e, karar verici mecranın olduğu da encümeni danış denilen bir yapı var. Bu Encümeni Danıştayından bir yapı. 19 işte üye listesi Şenarera Uygur'dan çıkmıştı. 150'ye yakın insan var. Bu insanlar e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu zamana kadar sistemli olarak özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok önemsemişler ve ülkeyi yönetmişler. Fakat savcı e, o zaman ben görüştüğümde de bir gazeteci olarak mesela e, soruyordu bize orada insanlara. Savcı bunu tespit etmiş konu savcılar bunu tespit etmiş fakat delillendirememiş. Bir şey tespit edebilirsin, ben de tespit edebilirim fakat Hukukta delillendirmen lazım senin bunun bağlarını. Delillendirememiş ve Bu insanların bak ben komplo teorilerine inanmam Hani böyle de gizemli şeylere işte her şeyi masonlar yaptı falan diyor ya insanlar İnanmam ama bu işte kesinlikle ve kesinlikle balyoz Balyozu yapanlar planlayanların başındaki herkes ee, Masondu yani. Ve ben bunu kendim çok üst düzey mason kişi tarafından bana bunu söyledi yani toplantılar yaptıklarını ettiklerini ama o benim arkadaşımdı. Başka bir hukuki bir arkadaşım şey, farklı bir arkadaşlığım var. Bana bunu söyledi. Yani ben size Çetin Doğanlar, Ergin Saygunlar, da balyozı planlayan insanlar, bunlar masondu. Bakın bu insanlar niye hiç konuşmuyorlar? Asıl adamlar hiç konuşmuyor. Hiç duydunuz mu bu insanları? Hiç konuşurken gördünüz mü Çetin Doğanları falan? Hiç bunlar konuşmazlar. Mesut gibi adamlar hiç konuşmaz. Ses kaydını sadece at, dinliyorum ben yani işte işte stadyumlara dolduracağız falan. Çetin Doğan o ses kaydı mıydı? O Ballyoz. planı. planının Ballyoz seminerinde geçen konuşmalar. İşte, şimdi şimdi o, Çetin da, Doğan dediğimiz zaten Ballyoz'un mimarıdır. Tamam. Ve bu adam ve bunlar enjümeni Danış gibi bir yapının e, talimatları doğrulsun ama bunu ispat edemiyorsun, anladın mı? Şimdi Edemediler sor, yani. So, so, evet. soru, şu, soru şu benim, yani şimdi Ergenekon e, tarzı bir işte soğuk savaş döneminden kalma, yeniden organize evet. olup kendini e, yani he, ülkedeki, he, ülkedeki kontrolü, oluyor, kontrolü bir manada şey yapmak isteyen bir örgütün varlığı konusunda ikna oldum diyelim. Yani süreci takip eden birisi olarak yani e, propaganda şeyinden değil. Ama senin de dediğin gibi şöyle bir şey oldu, dedin ki mesela savcı tespit ettiği bazı şeyleri delillendiremedi. Bu noktada evet. savcı, savcılar, polisler e, yani işte şey bu kump, kumpas denilen şeye girmiş olamazlar mı? Mesela söylediği gibi gerçekten mesela işte o bilmem kaç numaralı CD'yi uydurup koymuş olamazlar mı? Burada şimdi Dani Rodrik bayağı yazdı bunu tamam mı? Dedi ki işte bunlar şey, e, o yazı fontu yoktu o zamanlar işte efendim o hastane daha kurulmamıştı bilmem ne. İşte darbe planının içerisine ekledikleri bir CD var. Şimdi kaçıncı kaç numaralı CD bunu ayrıca şey yaparım, böyle bir şeye gidilmiş, da, da, e, dava rayından çıkarılmış, başkalarını işten, güçten suçsuz yere suçlamak, delil... alacı olarak kullanmış olamaz mı yani? Heh. Hayır, şöyle zaten e, asıl yani Ballyoz'da benim bir tereddütüm yok, Balyoz, da, Balyoz darbe planını e, sizin dediğimiz gibi Çetin Doğan'ın damadı hayır dese de, e, Ballyoz darbe planının Bakın balyoz darbe planını yapan kişileri 17 Aralık 2013'ten sonra beraat ettiren, ayarlanıp bu insanları beraat ettiren mahkeme zaten balyozun varlığını kabul ettirerek beraat ettiriyor. Yani bu insanlar diyor, evet diyor darbe planı yapmış olmuşlar, yapmışlar. Ama diyor bu insanlar bunu fiiliyata geçirmemişler, işte e, yapabilirler de diyor biliyor musunuz? E, ya zaten kabul ediyor bunu. Buna beraat veren hakim de kabul ediyor bunu. Bakın ayarlayıp bu insanları bu suçtan e, yırtmalarını tabiri caizse yırtmalarını, kurtulmalarını sağlayan mahkemenin gerekçeli kararını yazın. Bakın Mehmet Baransu bunu yazdı. O zaman o kadar çok yoğunlukta bir şey var ki bunu ben okudum. Yani haber olarak yazdım. O zaman çok kimse ciddiye almıyordu detayları. Mehmet Baransu işi bildiği için ciddiye aldı. Yazı dizisinde bak sadece şunu diyor. Eğer diyor insanlar diyor her şeyi geçsin. Bugün Balyoz'daki sanıklara berat veren Çetin Doğanlara berat veren hakimin kendi gerekçe kararını okusa, yani hakimin hem darbe planı yapmışlar bunlar evet var ama uygulanmamış beratini diye. Yani Balyoz'un gerçek olduğunu kabul edersiniz. Balyoz sahte ise o dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Alman'ın açıklamalarına bakın hiç sahte gibi durmuyor. Yani. Aytaç Çalman'dan gizliyorlar semineri. Gizleyen kişi de İlker Baş bu. İlker Baş bu. Mesela sahte delillerle üretildiler. İlker Baş bu. Çok e, ileri bir şekilde sürekli tek yaptığı açıklama ve en çok e, üzerinde durduğu şey şudur: Neden hala biz beraat etmiyoruz? Yargıtay'da neden dosyalarımız duruyor? Hala Ergenokon davalarının kararında hala ben terörist olarak algılanıyorum. İşte e, şeklinde konuşmalar yaptı. E, CHP'lerin hepsi biliyor. İlker Baş'ın talimatıyla internet andıcı planının yapıldığını. Herkes kabul ediyor bunu. E bu suç. Suç bu suç. Senin yaptığın suç yani. Genelkurmay başkanı olarak. Ve bu suçun karşılığı tamam mı? Mesela ben gidip şurada bir adamı öldürmüşümdür. Sen bu adamı işte filanca kişinin bir örgütün talimatıyla öldürürsen normal adam öldürme olmaz değil mi? Yani bir örgüt şeyiyle adam öldürmüş olur. E sen de bunu böyle yapmışsın. E sen bunu hukuk karşılığı böyle ne yapalım bunu yani? Bana terörist nasıl dersin diyor. Ya sen bunu ki hangi akla hizmet hazırladın? Bunu ilk e, Kemal Kılıçdaroğlu bunun doğru olmayacağını söylüyor. Bugün mesela Muharremince, Muharremince. Muharremince'nin o gün açıklamaları da var. Ordunun böyle bir şey yapmaması lazım tabii ki internet andıcı gibi falan filan hayali siteler kurup böyle kara propaganda yapması. E, bunun hepsini kabul etmişler o zaman. Muharremince de biliyor bunu. E, hani kumpastı. Hem diyorsun ki biz hatta açıklaması var o zaman Muharremince'nin. Diyor ki işte diyor e, gazeteci soru soruyor. Muharrem İnce, Ya diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki diyor. işte yani Kurmay Başkanının internet gibi herkesi fişleyen, hükümet hakkında böyle yalan haberler yapan, yalan haberler yapan bir bir sürü site kurup Genelkurmay Başkanının da bunu onaylayıp kara propaganda yapması bunun doğru bir şey olmadığını söylüyor Genelkurmay Başkanlığı. Tabii Kurmay ki yani uzun vadede nihayetinde hükümeti Şimdi, yönetme he, şeyi var yani evet. Bu bir suç suç suç suç bu. Bunu dünyanın hangi yerinde yaparsanız bu suç İsmail Bey. Şimdi ben size Tam yerine geldi. Deminden beri bana sahte haber, sahte delil bunları soruyorsunuz. Hocam bunların, adamlar bunu Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde yıllarca yapmış. Yalan haber üretmiş. Genelkurmay Başkanlığı talimatıyla bir parti hakkında partiyi kapatmak için yalan haber üretmişler. Bu, bu, bu kalıplandı mı peki yani? E, tabii ki internet andıcı. Herkes kabul etti. Bunu <gülüyor> yani, evrağı hazırlayan. Tamam. Tabii ki herkes kabul etti bunu. Ya, o bu ıslak kabul edilmiş bir şey. Değil, baz, baz, yani. Ama böyle. Yorumlar böyle, kendinden olunca insan, e, yani genelkurmay başkanları tabi genelkurmay başkanlığının görevi değil bu, tabi hoş bir şey değil bu. Ya kardeşim bir tane savcının açıklamasını Zaman Gazetesi yazmış, demiş ki açıklanamayan deliller var, hop sanki cemaat bütün her şeyi yalan haberle şişiriyor. Ya yıllarca yalan haber yapmışsınız genelkurmay başkanlığı bünyesinde, siz bunların hiçbirinin hesabını vermemişsiniz. Bunlar peki şey, şey sayılamaz mı bu yalan haber yani içeriğini bilmediğim için ben dışarıdan bir adam için soruyorum yani genel kurbay anti e, istihbarat çalışmaları yapar bu tarz işte dezenformasyon şu bu çabaları e, planları evet. hazırlıkları yapar şeklinde belki eksersiz çalışmaları olamaz mı yani doğrudan hükümeti Niye başka parti için yapmamış o zaman. Hmm. <gülüyor> Niye AK Parti için yapmış o zaman. Evet. Şimdi ben... Peki o haberler ne olmuş sonra? Dur, şimdi önemli olan kısmı bu. Bakın. Ne oldu? Ne olmuş o haberle? O haberler alınmış. AK Parti'ye kapatma davası açılmış davada. O zamanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu haberleri Genelkurmay Başkanının ürettiği yalan haberleri almış. Bu e, AK Parti iltica getiriyor ediyor diye. Yani Genelkurmay'ın ürettiği haberlerle iddianame yazıp AK Parti'ye kapatma davası açmış. Şimdi bakın bunlar ekip ekip. Yani biri haberi, o üretiyor, haberi hazırlamış, biri öbürü tabii ki Şimdi cemaat ediyorlar ya savcısı, polisi, adamlar kendileri böyle çalıştığı için sana öyle söylüyorlar. Tamam mı? Bu böyle olmuş. Bu büyük bir suç hocam. E, kim hesap verdi? Hani nerede uydurma delil? Hani uydurmaydı her şey? E, Genelkurmay başkanının bunu yaptığını herkes kabul ediyor. Genelkurmay başkanının altındaki adam mahkemede demiş, bana Genelkurmay başkanı söyledi demiş. E, Dursun Çiçek bunu kabul etmiş, sonra bunu kurtarmak için demişler ki, Dursun Çiçek'in üstüne atmaya çalıştılar önce. Dursun Çiçek bunu üstlerine kızdığı için, terfi alamadı, üstlerine kızdığı için böyle bir şey yaptı deyip, He, ya, Dursun Çiçek bunu böyle yaptı diye rapor hazırlıyor askeriyede, Jandarma şu bu. Amaç ne? Siv e, sivil mahkemede yargılanmasın, siyasi mah e, askeri mahkemede yargılansın görev suçu diye 3-5 yıl, 1-2 yıl, yıl belki. Çok düşük bir cezayla bu işi kapatalım diye. Ama Genelkurmay Başkanı'nın emrine kadar var. Genelkurmay Başkanı konuşmayınca o evrakta ismi geçen bütün generaller, Nıfsu Çubukçu, Hasan Hısız ve Dursun Çiçekler biz dediler komuta zincirinde. Yani ben bunu benim üstüm bana talimat verdiği için yaptım dedi. En üstte talimat da İlker Başbu, İlker Başbu hop o zaman tutuklandı kendi altındaki talimat insanların beyanıyla tutuklandı İlker Başbuğ. Ve bu yaptığı suç Nereye gitseniz anladım. Şimdi sen e, yani net olarak diyorsun ki bu e, ergenekon meselesine yani bugün başka konularda konuşacaktık ama 30 dakikayı Bakın, doldurduk. Bakın ne biliyor musunuz? Ben Problem... size söyleyeyim mi? Cemaatinde problemle. Yani e, eufemizm diye bir şey var medyada eufemizm diye kitle iletişim teorilerinde eufemizm bir olayı bir e, Şiddetini yumuşatmak. Mesela onu kim yapıyor? En çok Anadolu Ajansı yapıyor. Anadolu Ajansı diyor... Bir e, şey, şey yap güncellemesi oldu. Şimdi bunu biliyor musun? Aslında çok ciddi bir olay var. Dolar uçuyor, yani ekonomi kötüye gidiyor. Ama eufemizm yapıyor. Bunu medya yapar. Eufemizm yumuşatma. Bir adamı katır katır kesiyorlardır. Veya insanlar birbirlerini linç ediyordur. Orada der ki medya sıcak temas sağlandı der. Yani cinayet işleniyordur orada, insan ölüyordur. Olayın yumuşadı. Çıktı. Bunun tam tersi de yer yer olayı, gelginlik medya oldu. Medya bunun tam tersini de yapar. Bir şeyi olduğundan daha küçük ve önemsiz gösterirken bir şeyi olduğundan daha büyük de gösterir. Ergenekon'da insanlar işte o an haberin heyecanıyla birçok şeyle medyada aşırı derecede gerçeğin dışına çıkan haberler yaptılar. Yani köpürttüler derler biz haberi köpürt. Niye? Daha çok kişi okusun. İnsanlar rağbet ediyor. Ergenekon ne? Merak ediyor. Bu neye karşı? Bu sefer gerçeğin dışına çıkıyor medya. Bunu hep yapıyor medya. Bakın bugün cemaatte de öyle. Cemaat, cemaate yakın insanlar yok mu devletin içerisinde var? Ama öyle anlatıyor ki insanlar sanki e, yani öyle bir kozmik, öyle bir acayip bir şey var ki yani öyle acayip işler yapıyorlar ki e, her şeyi cemaat yapmış oluyor. Şimdi bu hata bir de bu, bu insanlarla, AK Parti'deki insanlarla bu kadar yürümemeleri gerekiyordu. Ee, yakın durmamaları gerekiyordu. Bu da cemaatin e, çok büyük sıkıntısı. Yani bu insanlara güvenmemeleri gerekiyorlardı. Ne olsun güvenmemesi gerekiyordu. Eğer ki o gün güvenmeselerdi bu e, cemaati yine yok etmeye çalışacaktı tamam mı? AK Parti'yi kapatacaklardı ve cemaati yine dağıtacaktı Ergenekondeli'nin yapı. Belki bu kadar hasar görmezdi cemaat. Tabii, o ayr, ayr, ayrı bir, He. ne diyorlar tarihli i̇şte, spekülasyon, tabii, bu kadar. belli olmaz yani. Buraya sadece tahminim. Anladım, yani şöyle aslında, yani normalde konunun şeyi sensin ama, e, cemaatin e, 1960'lardan itibaren siyasetle ilişkisi içerisinde de çıkıntı bir nokta. Yani 2002 sonrası yapılanlar, e, çıkıntı evet. bir nokta. O paterne, o, o, o şeye sığmıyor. Yani işte de, devletle veya siyasilerle olan ilişkileri, ki ilişkisizlik yok. E, Siyasilerle evet. ilişkileri var ama e, orada or or bile doğru bir yere oturmuyor. Doğru diyorsun yani. Şimdi İsmail Hocam, insanlara tek bir şey söylüyorum ben. İnsanlara Ergenekon, Balyozco konusunda kafası karışanlar, sahte delil mi üretildi, böyle bir örgüt var mıydı? İnsanlar şunu yapsınlar, kimsenin yorumuna ihtiyaç kalmasın yani. İnsanların yorumlarından etkilenmesin. Bakın Ergenekon'un ana dokümanları var. Bunlara ulaşsınlar internetten şuradan buradan ulaşabiliyorsa Bu belgeleri okusunlar kendileri karar versinler. Bakın bu belgeler şahıslardan çıktı. Bunları yalanlamıyor bu belgeleri kimse. İkincisi, balyoz diyorlardı. Mehmet Baransu ya Ahmet Altan'ın yazısını okusunlar. Mehmet Baransu orada balyozculara daha sonra beraat verdiren hakimlerin gerekçeli kararını yazdı. Keşke bulsaydım ben onu Twitter'dan paylaşmıştım bir kısmını. Keşke hepsini bulabilsem. Şu an yoktur yani her şeyimiz kayboldu gitti. Tek tek paylaşırdım. Bak hiç yorum yok. Direkt okuyucuyla okuyorsun. Sen karar veriyorsun yani. Zihnin var, anlıyorsun yani bir şeyin A veya B olduğuna insanların yorumlara bakmasa bunlar okuduklarında zaten her şeyi görecekler. Yani. Kimsenin yorumlarına ihtiyaçları kalmayacak yani. Şimdi e çok teşekkür ediyorum. Bu çok faydalı bir konuşma oldu yaklaşık 38 dakika. Tamam. Ee, o yüzden ben bunu bir özel bir e, kodla, bunu normal gündemin dışında sadece Ergenekon meselesiyle ilgili seninle zaten o, o dediğim maddeleri de ayrı ayrı belki e, biraz daha sistemin oturduğundan ayrı ayrı konuşuruz yine. Çünkü insanlar nihayetini açıp internetten bakıp okumazlar ama belki bazı evet. şeyleri hatırlamak için. Yani gerçekten neydi ne değildi yani kağıt üzerinde realitesi neydi olayların diye bir tartışmayı istiyorum konuşuyorum. Buraya kadar yaptığımız programı ben bir özel şey olarak internete koyacağım. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen Kamil Mamanla e, Ergenekon davaları, uydurma deliller, e, yalan haberler, e, aslı özür neydi, diye çok önemli bir mesele konuştuk. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.